Değerli izleyenler, Türkiye'nin tarafsızdan haber bültenine karşınızdayız. Ben de tarih over tarifimizde ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün öne çıkan gelişmelerini sizler için paylaşacağız. Ben ana haber bültenimiz başlıyor değerli izleyenler. Sosyal medya kanallarımızı Şöyle bir tanecik olursak deldi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 TikTok, Tarık Haber TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram Tarık Haber, Twitter Tarık Haber, 3Reddit, Grandtype, Future 08 YouTube Tarık Haber TV ve tüm Tarık Haber hesaplarıyla yayındayız. Ee, diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olacak. Komisyonu'nda ha ha hareketli dakikalar yaşanlığı teklif kabul edildi. CHP ve İHİP Parti ve terk etti değerli izleyenler. Son dakika haberine göre anayasal güvence getiren madde meclis anayasa komisyonu'na kabul edildi. Son dakika haberine göre başörtüsünü anayasal güvence getiren madde Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal komisyonu'na kabul edildi. CHP ve Parti tarafından yapılan ile ilgili değişiklik önergesi reddedildi. Hareketli dakikalar Eşanmasının ardından önergeleri reddedilen CHP ve İYİ Parti vekiller Olur. salonu terk etmek zorunda kaldı. Son dakika başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasanın 24. maddesinde değişiklik öngören ilk madde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Görüşmeler ikinci madde üzerinden devam ediyor konusyonu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentol. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. VBP Genel Başkanı Mustafa Destici. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz'la birlikte 336 milletvekilinin imzası bulunan anayasa değişiklik teklifini görüşüyor. Önergede dini inanç ifadesinin kaldırılması önerildi. İYİ Parti ve CHD başörtüsüne anayasal güvence getiren anayasanın vicdan Dini inanç ve kanaat, fikir, özgürlüğüne ilişkin 24. maddesi üzerine ortak değişiklik önergesi verdi. Önergede dini inanç ifadesinin kaldırılması önerildi. Önerge üzerine konuşan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Uza, başörtüsünle ilgili teklif ve önergeleriyle destek olmak istediklerini vurgulayarak Biz başörtü meselesini, daha geniş ifadeyle de kadının kıyafeti meselesinin bir istismar alanı olarak görülmesini istemiyoruz. Biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı bu meseleyi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kanun teklifi meselesini her ne kadar gollük bir pas olarak değerlendirse de biz meseleyi o şekilde değerlendirmiyoruz. Yani başörtüsü meselesini bir pasta ve bu pasta...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 Önergen üzerine konuşan İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, başörtüsü ile ilgili teklif ve önergeleriyle destek olmak istediklerini vurgulayarak, biz başörtün meselesini daha geniş ifadeyle de kadının kıyafeti meselesinin bir istismar alanı olarak görülmesini istemiyoruz. Biliyorsunuz, Sayın Cumhurbaşkanı bu meseleyi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kanun teklifi meselesini her ne kadar gollük bir pas olarak değerlendirse de biz meseleyi o şekilde değerlendirmiyoruz. Yani başörtüsü meselesini bir pasta ve bu pastadan koparılacak bir dilim olarak görmediğimizi ifade etmek isterim. Konunun geniş bir toplumsal mutabakatla ele alınması ve geniş bir toplumsal mutabakatla geçmesini son derece arzu ediyoruz. Küçük bir düzeltme ile destek veriyoruz. Çok net bir şekilde söylüyoruz. İyi parti olarak da destek veriyoruz dedi Cdp ile ortak verdikleri önerdiği gerekçeleriyle savunan usta. Başörtüsü güvencesinin dini inanca bağlamayı doğru bulmadıklarının altını çizdi. Cdp Aydın Milletvekili Bülent tezcandı İktidar partisinin başörtüsüyle ilgili teklifi kampanya malzemesi haline getirme niyetinde olduğunu söyledi. Kampanya hazırlığı olduğu ayan beyanı ortada. Tezcan. Kadının kılık kıyafet özgürlüğü kampanya meselesi haline getirilemez. Getirilmemelidir. Siyasetin alanından çıkarılmalıdır. Şimdi, bunu birkaç yerde görüyoruz. Birincisi, Sayın Cumhurbaşkanı konuşmalarında biz seçimi kaybedersek siz bütün kazanımlarınızı kaybedersiniz. Aman ha, dikkat edin, kızlarımız. Çocuklarımız okullara gilemez yeniden, dedi. Yetmedi. Arkasından ilahi atçılar devreye sokuldu. Muhafaza kar kesimin itibar ettiği yazılarını okudu ilahiyatçılar benzer açıklamalar yaptı ve bu çerçevede bir kampanya hazırlığı olduğu ayan beyan ortada değerlendirmesinde bulundu. Tezcan, başörtüsüyle ilgili değişiklik teklifine, İYİ Parti ile birlikte verdikleri önergenin kabul edilmesi halinde destek vereceklerini vurgulayarak, aile bütünlüğünü koruyan anayasanın 41. maddesine ise karşı çıktıklarını bildirerek, ben merak ediyorum, kızlarımızın başının açık olup kapalı olmasıyla, işte. Tİ ya da başka bir meseleyi yan yana hangi zihniyet bir araya getirebilir? Niye ikisini bir pakette görüşme ihtiyacı duyuyoruz? Ancak aileyi, çocuğu korumaya, kadını korumaya ilişkin başka tehditler var. Her gün sabah gazetelere baktığınızda, internet sitelerine baktığınızda çocukların tacizi. İşte. Erkek kadın fark etmiyor yani çocukların. Kız çocuğu. Erkek çocuklarının çeşitli yerlerde, çeşitli biçimlerde tacizi. Kadına karşı şiddet. Aile içi şiddet. Taciz. Tecavüz bununla ilgili birçok rahatsız edici. İnsanın içini dışına çıkaran haberler var. 41. maddeyle ilgili aileyi koruyacağız. Kadını koruyacağız. İyi. Güzel. Getirilen teklife bakıyoruz. Sorun olmayan bir mesele. Çocuk tacizleri ne olmalı? olacaktık. Olan bir yasaya yata taşıyıp da koruma ihtiyacı yok mu? Yok. Niye? Niye? Çünkü mesele başka değil. Başörtüsü mağdur olduğunu vurgulayarak geçmişte yaşadıklarını anlattı. Uygur. Devlet güvenliği tehlikede denilerek okullara alınmadık. Ama şimdi başörtülü milletvekili olarak hepimiz meclisteyiz dedi. Konuşmaların ardından CHP ve İYİ Parti'nin başörtüsü ile ilgili verdikleri değişiklik ortak Önerge AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. CHP ve İYİ Parti komisyonu terk etti. Önergeleri reddedilen CHP ve İYİ Parti'nin milletvekilleri tepki gösterdi. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Sizin... Her yayımızda kısa bir hata oldu. Özür dilerim. Ama haber devam ediyor. Değerli izleyenler. Haber. Haber. Güncel. Son dakika başörtüsüne anayasal güvence getiren madde Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Son dakika başörtüsüne anayasal güvence getiren madde Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Son dakika haberi. Başörtüsüne anayasal güvence getiren madde Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. CHP ve İYİ Parti tarafından yapılan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 Lidl'ın web sayfası metnini sese dönüştürmek için metin oku. Lidl'ın Net... web sayfası metnini sese dönüştürmek için metin okuma Lidl'ın te... web sayfası metnini sese dönüştürmek için metin okuma teknolojisini kullanan bir drone ve telefon uzantısıdır. Haber siteleri, radyo'lar, ayran kurguları, yayınlar, ders kitapları Okul ve kurs materyalleri dahil olmak üzere çeşitli web sitelerinde çalışır. Haber. Haber. Güncel. Son dakika. Başörtüs. Haber.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 AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz. Rusya Dışişleri, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve NATO Genel Sekreteri Cenerge'de dini inanç ifadesinin kaldırılması önerildi. İyi Parti ve CLP başörtüsünü anayasal güvence getiren anayasanın vicdan, dini inanç ve kanaat, fikir, özgürlüğünü. Genel <Gülüyor> haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Rusya'dan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakınması provokasyonuna tepkilerine saygı duymak isteğe bağlı bir karar değil. Bir zorunluluktur deniriz. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakınması ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in provokatif ve ilgili açıklamalar hakkında bir kişinin dini inançlarına saygı duymasının isteğe bağlı bir karar değil. Bir zorunluluk olduğunu hatırlatmama izin verin denir. Hangi bir din veya dini uygulama hakkında eleştirel ve... Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in provokatif eylemle ilgili açıklamaları hakkında, bir kişinin dini inançlarına saygı duymanın iste bağlı bir karar değil, bir zorunluluk olduğunu hatırlatmama izin verin, dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in provokatif eylemle ilgili ifadelerine yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Bir kişinin dini inançlarına saygı duymanın isteğe bağlı bir karar değil, bir zorunluluk olduğunu hatırlatmama izin verin ifadelerini kullanan Zaharova, uluslararası toplumun hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa karşı koymak için defalarca tahriklerde bulunduğunu hatırlatarak, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Agit tarafından alınan kararları sıraladı. zarova bu belgeler, bırakın Müslümanlar için kutsal olan kitabı yapmayı ifade özgürlüğünün herhangi bir din veya dini uygulama hakkında eleştiren ve hatta aşağılayıcı sözler söyleme hakkını içermediğini özellikle belirtiyor. Stoltenberg neden bundan habersiz? Çünkü Batı, eğitim düzeyi düşük insanları Avrupa'daki kilit konumları atıyor. Yönetilmesi daha kolaydır, bu da Avrupalıların çoğunu manipüle etmeye yardımcı olur, dedi. Batıyı LGBT konusunda da eleştiren Zaharova, bir nokta daha, Anglosakson dünyasının kontrolündeki ülkeler, herkesin var olmayan bazı cinsiyetleri tanıması konusunda zorluyorsa, yüz milyonlarca insanın kutsallarına kesinlikle saygı göstermeleri gerekir, dedi. Öte yandan Stoltenberg bugün yaptığı açıklamada İsveç'in söz konusu provokatif eyleme hızlıca tepki gösterdiğini belirterek söz konusu İslamofobik eylemin ifade özgürlüğü içerisinde yer aldığını ve yasa dışı olmadığını belirtmişti. Ana haber devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekran reis ve e, diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre memur emeklilerin maaş farkları için tarih belli oldu değerli izleyenler. Son dakika haberine göre memur emeklilerin maaş farkları için tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli sandığı kapsamında 15 Ocak itibariyle oluşan ek göstergeye farkların 27 Ocak'ta ödenmeye başlanacağını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli sandığı kapsamında 15 Ocak itibariyle oluşan ek gösterge farklarının 27 Ocak'ta ödenmeye başlanacağını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife mağlülü, dul veya yetim aile alanların 2023 yılı Ocak dönemi zam farklarıyla harp veya vazife mağlüllerinin 2022 yılı ek ödemelerinin 27 Ocak Cuma günü ödenmeye başlanacağını duyurdu. Content Video Son Dakika Bakan Nebati'den Borç Yapılandırma Açıklaması Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada 5510 sayılı kanunun dörtü c. emekli sandığı, bendi kapsamında emekli, malu, vazife malülü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları. Aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır denildi. 2 milyon 384 binası kişiye. Fark ödenecek. Aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı için bir aylık fark yatırılacağı belirterek, aylıklarını 3'er aylıklar halinde almakta olanlardan, kasım aralık ocak döneminde aylık alanlara bir aylık tutarında, Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara iki aylık tutarında, Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarı 7,8 milyar TL'dir. 5.510 sayılı kanunun 4 a Sosyal Sigortalar Kurumu ve dört ve bakur, bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları ise zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır, açıklaması yapıldı. 2022 yılı ek ödemesi. Ayrıca 5.434 sayılı emekli sandığı kanununun ek 79. maddesi gereğince, yılın en geç ilk 3 ayı içinde harp veya vazife malülü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, malüliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme yapıldığı hatırlatılarak, 5510 sayılı kanunun 4.1 A. Sosyal Sigortalar Kurumu 4.1 B. Bağkur ve 4.1 C. Emekli Sandığı kapsamında aylık almakta olan 59.115 kişiye ödeme yapılacak olup toplam ödeme tutarı 562,6 milyon TL'dir. 9 541 Türk Lirası 5 kuruş ile 17.347 Türk Lirası 36 kuruş arasında değişen 2022 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır denildi. Ama haber ülkemiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. kuran kim Kerim'i provokatörden yeni tehdit geldi değerli izleyenler bu sefer de. Kur'an-ı Kerim yakalandan yeni tehdit geldi. Provokatör provokatif eylemi nedeniyle üzerine çeken Danimarkalı aşırıca sağcı Paul'dan kendisine terörist diyen Çeçen sporcuya yanıt verdi. Paul'dan Çeçenlere özel bir selam olarak kitaplarına Rusya Büyükelçiliği'nin önünde yakalabilirim dedi. Provokatif eylemi nedeniyle tepkileri üzerine çeken Danimarkalı aşırı sağcı Paludan, kendisine terörist diyen Çeçen sporcuya yanıt verdi. Paludan, Çeçenlere özel bir selam olarak kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim, dedi. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'dan yeni bir tehdit geldi. Paludan provokatif eylemi sonrası kendisine terörist diyen Çeçenistanlı sporcu Hamzat Çimayev'e yanıt verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Poludan, Hamzat'ın bana hakaretine karşılık ve tüm çeçenlere özel bir selam olarak kitaplarını Rusya Büyükelçiliği önünde yakabilirim dedi. Poludan, geçtiğimiz günlerde İsveç'in başkenti Stokholm'deki Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Eyleme Türkiye'den sert tepki gelmiş ve Ankara-Stokholm hattında ilişkiler gerilmişti. Bolu'dan sonrasında yaptığı açıklamada dakikada 20 ölüm tehdidi aldığını söylemiş ve bu kadar insanın beni ölümle tehdit etmesine üzüldüm demişti. Amacının Türkiye'ye gol atmak olduğunu söyleyen aşırı sağcı siyasetçi, işte bu dedim. Hayal ettiğim gibi sonuçlanmadı, ifadelerini kullanmıştı. İfade özgürlüğü. Olaya ilişkin İsveç'ten ilk açıklama dışişleri bakanı Tobias Bilsitröm'den geldi. Bilström, İsveç'in geniş kapsamlı bir ifade özgürlüğüne sahip olduğunu söyledi. Ancak bunun hükümetin bu görüşleri desteklediği anlamına gelmeyeceğini savundu. Bilström, İslamofobik provokasyonlar dehşet verici, dedi. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise olaya ilişkin yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak her yasal olan şey yakışık değildir. Birçokları için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır. Stockholm'da yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanlara sempatimi iletiyorum. Dedi. Kur'an-ı Kerim yakan provokatör Rasmus Paludan konuştu. Korkuyorum İsveç Başbakanından Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin açıklama Kur'an yakma tartışmalarının ortasında İsveç Başbakanının eşi rahip olduğu İtalya'da şarap tartışması. Avrupa'daki karar ülkeyi karıştırdı. Ana haber ürtenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Başörtüsü teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasal Komisyonda kabul edildi. Değerli izleyenler, başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik Birliğini tamamlayan anayasa değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. CFRI Parti'nin dini inancı sebebiyle ifadesinin tekliften çıkarılmasını istediği önerge ise AK Parti ve MHP'nin reddedildi. Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliğini tanımlayan anayasa değişikliği teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. CHP ve İyi Parti'nin dini inancı sebebiyle ifadesinin tekliften çıkarılmasını istediği önerge ise AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve ailenin korunmasına ilişkin anayasa teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin görüşmelerinde ise iktidar ile muhalefet arasında gerginlik yaşandı. Değişiklik önergeleri kabul edilmeyen CHP ve İyi Parti Milletvekilleri Komisyonu terk etti. CHP ve İyi Parti, anayasanın 24. maddesi üzerinde değişiklik öngören maddede değişiklik yapılmasını istedi. Muhalefet, birinci maddede yer alan dini inancı sebebiyle ibaresinin anayasanın nerkilik ilkesine aykırı olduğunu savundu. Söz konusu ifadenin tüm kadınların başını örtme ya da örtmeme özgürlüğü şeklinde değiştirilmesi istendi. Görüşmeler sırasında İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, bu meselenin artık sonsuza kadar gündemden çıkmasını istiyoruz. Ama metindeki sıkıntıyı gidermemiz lazım. Teklifimiz kabul edilirse sonuna kadar destek vermeye hazırız. Bu meseleyi dini inanca bağladığımız zaman başörtülü kadınlarımız sıkıntı yaşayabilir, dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu üyesi Bülent Tezcan da, gerçek anlamda bir çözüm getirilmesi gerekiyorsa, sunduğumuz önerinin kabul edilmesi gerekir. ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu üyesi Fethi Yıldız ise, din inancı nedeniyle başını örteni kaldıralım istiyorsunuz inancı sebebiyle başını örtmenin sakıncasını anlatacak, ikna edecek birisi var mı? Zaten dini inancı sebebiyle biz bu düzenlemeyi getiriyoruz, diye konuştu. Muhalefet üyeleri komisyonu terk etti. CHP ve İYİ Parti'nin önergesi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından reddedilince Millet İttifakı ortakları komisyonu terk etme kararı aldı. İktidar ile muhalefet arasında uzlaşma sağlanamamasına rağmen teklif, AK Parti ve MHP'nin oylarıyla komisyonda kabul edildi. Komisyonda kabul edilen başörtüsü teklifi ne içeriyor? Teklifle anayasanın 24. maddesine iki fıkra eklenecek. Düzenleme ile temel hak ve özgürlüklerin bir kadının başının örtülü veya açık olmasına bağlanamayacağı vurgulanacak. Hiçbir kadın dini inancı sebebiyle başını örtmesi ya da tercih ettiği kıyafet ile eğitim, Öğretim, kamu, temel hak ve özgürlüklerden yararlanmaktan yoksun bırakılamaz ifadesi yer alacak. Yapılan değişikle de ayrıca anayasanın 41. maddesine Evlilik Birliği ancak kadın ve erkeğin evlenmesiyle kurulabilir ibaresi eklenecek. Teklifin yasalaşması için 400 ün üzerinde oy gerekiyor. Teklif komisyonda kabul edildi ancak genel kurulda kabul edilebilmesi için 400 ün üzerinde milletvekilinin oyu gerekiyor. Düzenlemenin referanduma götürülebilmesi için ise 360 ile 400 milletvekilinin destek vermesi lazım. Referandum eşiği altında bir oy alması durumunda ise anayasa teklifi kabul edilemeyecek. CHP gündeme getirmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin CHP başörtüsüne yönelik kanun teklifinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan anayasa değişikliğiyle bu işin düzeltilmesi gerektiğini ifade etmişti. Açıklamanın ardından muhalefet partilerini ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konu hakkında bilgi vermişti. Hazır hale getiren teklif meclise sunulmuştu. Ancak bütçe görüşmeleri nedeniyle Aralık ayının 16'sından sonra ele alınması bekleniyor. Başörtüsü teklifi Anayasa Komisyonu'nda başörtüsü teklifi mecliste 3 yaşındaki Aras Sönmez Strapa'dan öldü Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sanatı kalıplara hapseden ideolojileri kabul etmiyoruz. Ana Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Merhaba Açı'da yöneticiler, <gülüyor> Erol Bilecik ve Selahattin Bakit'e enfilaj aşıklamalar geldi değerli izleyenler. Fenerbahçe yöneticiler Erol Bilecik ve Selahattin Baki'den flaş açıklamalar geldi. Galatasaray'a çağrı koç yesosu derdimi iddiasına cevap ve abu abakar e -e -e sorularını değindiler. Fenerbahçe Başkanı ve Vekili Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki. Kulüp Televizyonu'nda önemli aşırımalarda bulundu. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Kulüp televizyonunda önemli açıklamalar yaptı. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilicik ve Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki, FB TV'de gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Vekili Erol Bilecik Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayların başında geldiklerini ifade ederken, Dünya Kupası dönüşünde inişli çıkışlı bir süreç geçirdik. Kısa bir düşüş yaşadık ama olumlu yönde bir aldık. ''Fenerbahçe'nin DNA'sında her branşta sonuna kadar mücadele var.'' dedi. En fazla ceza alan takım Fenerbahçe. En fazla ceza yiyen takımın Fenerbahçe olduğunu dile getiren Bilecik, toplamda PFDK'dan 28 kez ve en fazla ceza yiyen Fenerbahçe olmuş. PFDK Başkanı sanki Fenerbahçe taraftarıymış gibi bir algı yaratıldı. Sanki kendi hesabından atıyormuş gibi köpürtmeler yapıldı. Sonrasında Sayın Mehmet Sağlam, kendisiyle bir alakası olmadığını açıkladı, şeklinde konuştu. TV'deki yayın nerede? Galatasaray'a futbolu saha içinde tutalım çağrısında bulunan Fenerbahçeli yönetici, tam 96 gün geçti üzerinden TV'de yayınlanacak olan yayın nerede? Biraz sözlerinin arkasında durmaları gerekir. Dünkü maçta özellikle ikinci golümüz öncesinde kalkan offside bayrağı. Var bunun önüne geçmeseydi yine vicdanlara dokunan bir hata olacaktı, dedi. Taraftarı tahrik etmeye gerek yok. Son Ümraniye spor maçı ile ilgili ikinci golümüzde offside'dan golü iptal ettiler, Vardam döndü. Hakemin gözü önünde Batşuayi'ye yapılan bir foul vardı. Hakem burada golü verdi. Bizi son derece derin etkileyebilecek bir hata vardan döndü. Buna rağmen her zamanki gürüv Fenerbahçe aleyhine bir algı yaratmaya çalıştılar, diyen Baki, rakibimizin bir yöneticisi kafayı bizimle bozmuş. Fenerbahçe'yi aşağılayan bir tweet atıp 5 dakika sonra sildi. Taraftarı tahrik etmeye gerek yok, şeklinde konuştu. Ali Koç ile George Jesus arasında gerilim iddiası. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki, başkanımız ve hocamız arasında hiçbir problem yok. Ben iki isimle en fazla bir araya gelen yöneticiyim. Böyle bir şey asla yaşanmamıştır. Buna da açıklık getirelim, dedi. Fenerbahçe, Abubakar ile ilgilendi mi? Abubakar hakkında da konuşan Baki, ''Rakibimizin bir oyuncusunu doğru söylemiyor'' durumuna düşürmek istemem. Abubakar ile olsa olsa, Fenerbahçe adını kullanan bir menajer temasa geçmiştir. Kadro yapılanmamızda zaten dört tane forvetimiz var. Bizim tarafımızdan resmi girişim olmadı. Hiçbir şekilde planımızda yoktu. Şeklinde konuştu. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekran vardırız ve <gülüyor> diğer haberimize geçiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan zam farkı ve ek ödeme açıklaması geldi değerli izleyenler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan zam farkı ve ek ödeme açıklaması geldi. Bakanlık emekli sandığı kapsamında emekli malul, vazife malulu, dul veya yetim aylığı alanların 2023 Ocak dönemi zam farkları ile Harp veya vazife mağmurlarının 2022 yılı ek ödemelerinin 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacağını bildirmiş. Bakanlık emekli sandığı kapsamında emekli, malu, vazife malülü, dul veya yetimaylı alanların 2023 Ocak dönemi zam farklarıyla harp veya vazife malüllerinin 2022 yılı ek ödemelerinin 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacağını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malülü, dul veya yetim aile alanların 2023 Ocak dönemi zam farklarıyla harp veya vazife malüllerinin 2022 yılı ek ödemelerinin 27 Ocak'ta hesaplara yatırılacağını bildirdi.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 Aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma ödenmeye başlanacaktır ifadelerine yer verildi. Aylıklarını her ay alanlara Ocak ayı olmak üzere bir aylık tutarında fark yatırılacağı belirtilen açıklamada aylıklarını üçer aylıklar halinde alanlardan kasım Aralık Ocak döneminde aylık alanlara 1, Aralık Ocak Şubat döneminde aylık alanlara 2, Ocak Şubat Mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında aylık farkın tahakkuk ettirileceği kaydedildi. Bu kapsamda 2.384.079 kişiye ek gösterge farkı dahil ödenecek fark tutarının 7,8 milyar lira olarak hesaplandığı bildirilen açıklamada, 5510 sayılı kanunun sosyal sigortalar kurumu ve Bağkur ile ilgili bentleri çerçevesinde gelir ve aylık alanların aylıklarının zanlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başladığı ifade edildi. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ilgili maddesi gereğince, Yılın en geç ilk 3 ayı içinde harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda aylık bağlanan hak sahiplerine malüliyet derece ve göstergelerine göre ek ödeme verildiğine işaret edilen açıklamada, malüliyet derecesi ve göstergeleriyle ödenecek tutarlara ilişkin tabloya da yer verildi. Tabloya göre malüliyet derecesi bir, göstergesi 40 bin olanlara 17.347 lira 36 kuruş, Malüliyet derecesi 2. Göstergesi 36.000 olanlara 15.612 lira 62 kuruş. Malüliyet derecesi 3. Göstergesi 31.000 olanlara 13.444 lira 20 kuruş. Malüliyet derecesi 4. Göstergesi 28.000 olanlara 12.143 lira 15 kuruş. Malüliyet derecesi 5.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 Anam ve devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kütahya'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü değerli izleyenler. Kütahya'da beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kütahya'da beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kütahya'da beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti. AK'nin kullandığı beton mikseri Kütahya-Piton-Karayhisar Çevre yolu tren kara karşı karşıya geçmeye çalışan atna Şabaka çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza, yeni, sağlık ve polis ekipleri sevk ediniz. Kütahya'da beton mikserinin çarptığı yaya öldü. Kütahya'da beton mikserinin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Alka Min kullandığı beton mikseri, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu tren garı önünde karşıya geçmeye çalışan Adnan Şafak'a 61 çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Şafak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Adnan Şafak'ın cesedi, Olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Sürücü AKK gözaltına alındı. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatler o ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. İsveçte Kuran Kerimimee saygı programı düzenlendi değerli diyenler İsveç'te Kuran ı Kerime saygı programı düzenlendi İsveççi e başka sofonde Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerime saygı programı düzenlendi İsveç'in başkenti stokolunda Türkiye büyük büyükyelçiliği önünde Kur'an-ı Kerime saygı programı düzenlendi İsveç'teki Türk STK'lerinin ortak etkinliğinde İsveç Diyanet Vakfı Din Görevlisi Serdar Bükme, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Bükme'nin seslendirdiği Kur'an ayetlerinin Türkçe ve İsveççe meyalleri de okundu. 3 soruda İsveç'te Kur'an yakma eylemi. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönetcan Tezel, burada yaptığı konuşmada, 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktığı provokasyona ilişkin milyonlar gibi hatta milyarlar gibi biz de o eylemi kınıyoruz, dedi. Türk toplumunun girişimiyle düzenlenen Kur'an-ı Kerim'e saygı buluşmasına davet edildiği için şükranlarını sunan Tezel, birkaç gün önce burada vicdan ve sağduyu sahibi herkesi yaralayan, hatta ayirendiren bir hadise gerçekleşti. İnsan haysiyeti ve kültürler arası saygı konusunda en hafif tabirle, zihni epey bulanık bir şahıs milyonların mensup olduğu İslam dinine hakaret yağdırdı, Kur'an-ı Kerim yaktı. Bu şahıs, İsveç yasalarını kötüye kullanarak uygulamadaki açıkları istismar ederek evrensel değerleri istismar etti. Burada yakılan Kur'an-ı Kerim değil de bir başka dinin kutsal kitabı olsaydı da tepkimiz ve hissiyatımız aynı olurdu, ifadelerini kullandı. Programda katılımcılara Kur'an-ı Kerim'in İsveççe meali ve Karanfil dağıtıldı. Ama haber kelimesi devam ediyor değerli dostlar. Başka bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Memur emekli sizden farkı ve ne zaman öğrenecek? Emekli sahanda SSK Bağkur değerli izleyenler. İzlediğiniz <gülüyor> ilgili Sayın Mustafa Varag. Memur emekli zam farkı ne zaman mi? Emekli Sandık SSK Bağkur emekli be memur maaşı farkı da me tabi açıklandı. Memur emeklisi zam farkı e, ne zaman öleneceği merak ediliyor. Değerli izleyiş emekli o me video son aramalar ip adresleri kia virtual box geçmişi yönet ara k, ha daha az göster Memur emeklisi zam farkı ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur Emekli ve Memur Maaş Farkı Ödeme Tarihi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı. Memur emeklisi zam farkı ne zaman ödenecek gündeme geliyor. Peki, memur emeklisi zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bakur Emekli ve Memur Maaş Farkı Ödeme Tarihi açıklandı. Emekli ve Memur Emeklileri Maaş Farkı ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Emekli Sandığı kapsamındaki emekli, malul, vazife mağlulü, dul veya yetim aylığı alanların aylıklarında oluşan 15 günlük fark ile ek gösterge fark tutarları ne zaman ödeneceği gündeme geliyor. Haber HBR'lere bir nokta Daha az göster. Ve <Gülüyor> <Gülüyor> değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com O haber şirketine sonra geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan bekleriz. Sistemize yer alan reklamlara tıklayarak bize de destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak için de Yakşama diye